Uzaktan Öğrenci Bir cuma günü okulda ders bittikten sonra bir öğretmenimiz Arkadaşlar iyi tatiller umarım dönüşümüz kısa sürer demişti. Neden umarım diyerek tereddüt ettiğini şimdi anlıyorum. Şu an 3 haftalık tatilimizin 8. ayındayız. Biz öğrenciler olarak elbette bu tatil haberine sevinmiştik. Kim bilebilirdi ki bu aranın bir tatil değil de bir pandemi süreci olacağını. Bu süreçte bir yandan eğitimimize devam etmek zorundaydık. Bölüm olarak gerekli donanıma sahip olduğumuzdan dolayı bu pandemi sürecinde gerçekleşecek olan uzaktan eğitime hızlı bir giriş yaptık. İlk başlarda elimde çay çorba, oturduğum yerden öğretmeni dinlemek oldukça keyifliydi. O dersten çıkıp diğerine girmek sadece iki fare tuşuna bakıyordu. Dersler bitiyor ardından ödevler yükleniyordu. Ödevler Öğretmenlerimiz de bize nasıl ödevler verecekleri konusunda hazırlıksızdı belli ki. Bazıları quizler yapıyor, bazıları ise yığınla ödev veriyordu. Ha, öğrenci olarak tabii ki ödev bizim görevimizdi. Fakat yığınla değişimin bir sebebi var elbet. Günde 7-8 saat bilgisayar başında oturduktan sonra geri kalan zamanımızda ödevleri tamamlamak için değerlendirmek zorundaydık. Kendimize vakit ayıramaz hale gelmiştik. Artık derslere girmek bizim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Evet, öğretmenimi dinliyordum fakat boş bir duvara bakar gibi. Boş, anlamsız. Bir yarar oluyor mu? İşte orası muamma. Bir süre sonra her şey anlamsız gelmeye başlamıştı. Bir saatte yapacağım ödevimi sırf neden böyle bir ödev yapıyorum diye düşünmekten 2-3 saate tamamlıyordum. İsteksiz, keyifsiz ve sevimsiz bir şekilde. Sonradan fark ettim ki bu ödevleri, kuisleri, raporları yapabildiğim için şanslıydım. Bazı arkadaşlarım bu ödevlere ulaşamıyordu bile. Bazılarının interneti yoktu, bazılarının ise cihazı. Bu yüzden bölümünü dondurmak zorunda kalanlar, ailesinin yanından ayrılıp başka bir yere taşınmak zorunda olanlar ve uzaktan eğitime erişecek cihaz olmadığı için maddi desteğe ihtiyaç duyanlar oldu. Pandemi sürecindeki uzaktan eğitim, her şeyden önce bana her ne zorlukta olursam olayım, elimde olanlar için bir kez daha şükretmem gerektiğini hatırlattı. Ben öğrenci, uzaktan öğrenci.